Bugün 15 Ocak 2023 Pazar Güneş günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde oğlak burcundaki güneşte dik açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak bugün duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz ay 11.40'ta Plütonla yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek ay öğleden sonraki saatlere kadar boşlukta ilerleyeceği için ruh halimizde kararsız ve melankolik olabilir öğleden sonraki saatleri daha sakin ve yavaş geçirebiliriz İş, kariyer ve günlük yaşamdaki görev ve sorumlulukların baskısı artarken karamsar duygularla geleceğe dair kaygılarımız da yükselebilir. Şartları fazla zorlamadan öğle saatlerinde dinlenmek ve ruh halimizi dengeleyecek keyifli faaliyetlere yönelmekte faydalı olabilir. İçe yönelişler ve tefekkürle hem geçtiğimiz günlerdeki faaliyetlerimizi gözden geçirebilir hem de önümüzdeki haftayı planlayabiliriz. Ay 17-14'te Akrep burcuna geçecek. Akşam saatlerinden itibaren duygularımız ve sezgilerimiz güçlenirken ruhsal konulara da ilgimiz artabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.